Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir yayında, güzel bir programda yine sizlerin karşısındayız. Allah'ın izniyle amacımız sizlerin e, sorularına cevap vermek e, arkadaşlar. Evet, aile destek paketi ve bitmek bilmeyen sorular. Yani yine bir dünya böyle e, sorular var. E, sorularınız var bu konuyu ele alacağız. Ele almadan önce bugün ben e, sabahleyin uyandığımda e, Instagram'dan bir mesaj e, geldi. Mesaj aynen şöyle. Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba, saygılar Alirza Hocam. Nasılsınız? Nasıl becerebilmiş miyiz? E, sizin kanalınızı e, açtık, not aldık, sözlerinizi unutmayalım diye demiş. Kim demiş? Fatma Özdemir, Hacile Özdemir e, hanımefendi demiş. Evet, e, Fatma Özdemir hanımefendiye, Hacile Özdemir hanımefendiye sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz e, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, bazen e, öyle böyle e, güzel e, izleyicilerimiz var ki, böyle e, kalpten kalbe e, insanlar, e, güzel mesajlar yolluyorlar. Moral motivasyon oluyorlar bize. Yani... Ee, i̇şte Ali Rıza oğlum, e, Tombiş oğlum, şu oğlum, bu oğlum. Yani böyle e, bizi hep e, hem dua ediyorlar. Allah bin kere razı olsun. Bizler de onlara dua ediyoruz. Böyle e, moral motivasyon e, ediyorlar bizi. Evet Çetin Hocam, e, hoş geldin. keyif. Çetin Hocam. Evet Çetin Hocam bir de şöyle bağlanabilse. Ve güzel yayın. Hocam internet yoğunluğundan kaynaklanan bir sorun var galiba ben sesinizi geç alıyorum. Evet Çetin Hocam bu aile destek paketi yardımı 29'unda yatacak dendi. Ayın biri oldu hala yatmadı. Ne zaman yatacak bu aile destek paketi yardımı? Valla Çetin hocamdan e, 5 Eylül tarihinde de arkadaşlarım hesap hesaplarını hocam e, Eylül'ün ikisinden itibaren yatmaya başlayacak. E, 5 Eylül itibariyle kontrol etsin arkadaşlar hesaplarını. E, biraz gecikme oldu. Bu sistemden kaynaklanan bir durum. İnşallah bu sistem bu yaşanmayacak. Evet e, Çetin hocam ee, şöyle yani e, senin sesin e, sağlıklı gelmiyor maalesef maalesef diyelim seni e, hemen e, yayından alalım yapacak bir şey yok yani neticede evet e, arkadaşlar e, Çetin hocam e, diyor ki yani ayın e, ikisiyle e, beşinden sonra e, yani ikisiyle e, beşi gibi eee normalde aile destek paketi yardımları yatacak diyor. Yani sosyal yardımlaşma vakıflarına e, arkadaşlar yani o kadar böyle bir yoğun ilgi alaka var ki e, bu konuyla ilgili. Bundan dolayı e, yani bu sistem oturasıya kadar yani bu 29 olabilir, ikisi olabilir, 5'i olabilir. Yani önümüzdeki ayda farklı bir e, güne tekamül edebilir e, arkadaşlar bu. Yani bu konuda e, bilginiz olsun. Hani Aile destek paketi yardımı kesildi gibi falan aklınıza bir şey gelmesin. Bu konuyla ilgili. Yine İBAN numarasına mı yatacak? TC kimlik numarası üzerine mi yatacak diye çok soru soruyorsunuz. Yani PTT'ye gidip kimlik numaranız üzerine yatacak arkadaşlar. Yani İBAN numarama yatacak diye beklemeyin. Kesinlikle. Yani bu ee, önemli e, bir bilgi. Ee, onun haricinde e, aile e, destek paketiyle ilgili yani e, sizlerin e, sorduğu sorulardan e, birisi ne? E, hemen bir saniye. Bir saniye. Yani e, bakalım bir tane daha bir şey vardı ama bak unuttuk onu işte. Neydi? <gülüyor> Ee, bir saniye. Bak görüyorsunuz değil mi unutkanlık kahve için bol bol ee, neydi IBAN numarasını söyledik ne zaman e, yatacağıyla e, ilgili e, söyledik e, arkadaşlar aile destek paketi e, yardımıyla ilgili set yardımı bunlar e, farklı şeyler arkadaşlar bunu da e, söylemiş olalım. Aile destek paketi yardımı farklı bir şey. Set yardımı farklı bir şey. Bunu da bilin. Yine bir önceki ay engelli aile biliyorsunuz zamlı yattı. Bu ay normal rutin zamında yatacak. Aylığım neden düştü diye sosyal yardımlaşma vakıflarına gitmeyin arkadaşlar. Evet aile destek paketi yardımıyla ilgili bir saniye arkadaşlar. Artık bunu e, sormam icap etti. Bir saniye. Hocam, Çetin ee? hocam e, şu an canlı yayındayız. Tamam devam e, edelim. <gülüyor> Şimdi e, İBAN numarasını söyledik. Akabinde ee, ne zaman yatacağıyla ilgili e, konuyu söyledik. Bir madde daha vardı. Onu unuttum ben. Ee, onu, O neydi? Eylül'ün başında ikisinde yapmasıyla Yine bir de beşinde yatacak. Beşinden sonra kontrol edecekler hocam. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Yani bu paketle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu kadar mıydı yani? Bu kadar da. Bu... <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz Çetin hocam. Evet, e, saygıdeğer izleyicilerimiz bu kadarmış. Yani sizler de e, bu videonun altına e, yorumlarınızı yazın e, Allah'ın izniyle. Yine e, sorularınız e, olursa bizler hala hazırda e, yine cevaplarız. Kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanetsiniz.